perşembe saat 16'da Gülay Tunçel'in hazırlayıp sunduğu canlı yayın şifa kapısında birbirinden değerli konunun uzmanları sağlıkta bilgilendiriyor. Şifa kapısı her perşembe saat 16'da sizlerle. Sakın kaçırmayınız. Sağlığın adresi bu ekranlarda. Tek Rumeli Televizyonu Şifa Kapısı Sağlık Programı birbirinden değerli konunun uzmanlarını canlı yayında buluşturuyor. Gülay Tunçel'in hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı Sağlık Programı'nın bu haftaki konuğu Kulak Burun Boğaz Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ömer Sağlam olacaktır. Horlamaya dair şikayetleriniz varsa bu programı sakın kaçırmayınız. Şifa Kapısı Sağlığın adresinde Perşembe günü saat 16'da buluşalım. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Şifa Kapısı'nda her perşembe olduğu gibi Bugün de sizlerle buluşmuş oluyoruz. Sağlıkta son gelişmeleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelinen son noktada tedavi aşamalarını konuşmayı sürdürüyoruz konunun uzmanlarıyla birlikte. Bugün yine Avrasya Hastaneler grubundan çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Kulak-burun-boğaz cerrahisi uzmanı, operatör doktor Ömer Sağlam hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle sizlerden gelen soru başlıklarını en sık e, horlamaya ilişkin olduğu için biz de hocamıza size adına soracağız. Sosyal bir sorun gibi gözükse de insan sağlığında en önemli derecede tehdit eden sağlık sorunu neden olur horlamam, belirtileri nelerdir, özellikle hanımlar mı beyler mi bu şikayet gözüküyor, yaşı var mı, genetik yatkınlığı var mı, tedavisi nasıldır ve sonrasında kendimize tedavi eğer aşamasından sonra yine şikayetler devam ediyorsa nelere dikkat edilmesinin bilgilerini alacağız. Hemen bekletmeden sizler adına ve ekip adına değerli hocamıza merhabalar. Hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Biz de hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zaman ayırdınız. Ben bir aydır diyorum ki hocam hadi yayına çıkalım. Olmaz gülay. Yoğunluk var. Kısmet. Buyurmuş. Kısmet bu güneymiş. Tabii sağlığın şakası yok hocam. Sağlık en önemli bizim yaşam kalitemizde olmazsa olmazlar arasında olduğu için. Siz de mutlaka şikayetlerin özellikle yaz kış diye mevsim ayırmıyorum ama Konu başlığım horlama olduğu için horlama ile ilgili çok sık şikayetler mutlaka geliyordur. Öncesinde horlama nedir diye soralım. Sonrasında da nedir olur sorusunun cevabını dinleyelim. Horlama e, uyku sırasında sesli nefes almanızdır. Evet. Bu e, yumuş, e, nefes yemekle yani nefes boru sisteminde gece uyku sırasında gevşemeler olmakta. Bu da o sesle birlikte orada titreşim olmakta. O titreşimler sonucunda horlama meydana gelmektedir. Toplumda bunu yapıştan araştırmalara göre yetişkinlerin %45'i aralıklarla olmakla %25'i de sürekli olarak horlama şikayeti bulunmaktadır. Horlama genellikle şahsın kendi ait değil de partnerin eşin problemi olarak toplumuza başvurmaktadır. Derdi yani. Zaten ben horluyorum diye kişi gelmez değil mi hocam? Yani Öyle diyor eşim o, ya da. Sadece <gülüyor> horlayanlar hariç yani kendileri evet. artık o Kendi yüksek perdeli, yüksek diz seslerde olanlar. Bir de horlamanın iki tip horlama var. Sadece basit horlama dediğim, sadece horlamanın olduğu. Bir de nefesin durmasıyla birlikte olan apneli dediğim asıl kişilerde. Bunlar da evet. bu apneli sonucu kişi birden... Nefessiz kalmakta, nefes kalmaz sonrasında birden uy ilgilerek uyanmakta. Bu kişi on o sebebiyle kendisi uyanmaktadır yani. Peki horlama bir hastalık mıdır? Bunu soralım. Ya da ne zaman hastalık e, olduğunu düşünmemiz ya, gerekir. Horlama eskiden daha önce son yapılan çalışmalardan öncesine kadar genelde basit bir sorun olarak gözaltı edilmektedir. Ama yapılan son çalışmalarda bu horlayan kişilerin e, gece uyku sırasındaki bu solunum çabaları, sebepse de gündüz vakti yorgunluk, halsizlik, ondan sonra uykuya meyil, bu görüldüğü, sinirli olduğu görülmüştür ve bunu da tedavi edilmesi önerildiği görülmektedir yani. Neden oluyor hocam? Ee, bunu biraz açarsak, e, kilonun etkisi var mı? Kilo da var. Yani günüm, e, gündüz vakti bizim kendi kaslarımızda bir tonusu bulunmaktadır. Yani sertliği Dil, e, ayakta durmaz sağlam. Ama uyku halinde bu kas yapılarımız gevşemektedir. Evet. Gevşeme sonrası e, özellikle sırt üstü yatmada çene kaslarımız geriye kaçmakta. Çenemiz dilde geriye evet. kaçmakta. Bademcikler, yumuşak damak, e, küçük dilimiz gevşeyip sarkmakta ve bunun sonucu da nefes darlığı, o bölgedeki yumuşak doku bölgesinde darlık meydana gelmektedir. Evet. Bu darlama, e, nefes almadaki negatif basınçla da bunlar titrişmek ve bunun sonucu da horlama meydana gelmektedir. Bu horlamada en çok Kimlerde görüyor diye soruyorsunuz. Kimlerde? Evet, hanımlar mı, beyler mi daha çok şikayetli karşılaşıyor. E, erkeklerde daha ne daha görüyor? Çünkü erkek tiplerde, erkeklerde e, kilo alımı daha çok boyun ve göbek çevresinde olmaktadır. Bayanlarda ise hem hormonların sebebi, hem orada kas dolayı genelde basen bölgesi ve kalça bölgesi yer alabilmektedir. Ama bayanlarda e, menopozdan sonra hormonların değişikmesi sonucu bu hormon e, külah alımı bu bölgeye kaymakta ve horlama menopoz sonra kadın erkeklerle aynıse şey, yüzde oranda görülmektedir yani. Şimdi bazen alına bağlı e, videolarda, haberlerde takip ediyoruz. Gerçekten e, bir anda ne oluyor deyip e, uyarı yapıyor eşler birbirine ve karşı tarafta diye uyandırıyorsun diye evet. tepki verebiliyor. Evet. Sıkıntılı bir durum değil mi? E, tabii yani. Yani bu. Işte, yani, Sadece sosyal en yani bir insan bir yolculuk yapamıyor. Bir otobüste veya şeyde uykuya kalksa etrafındaki rahatsız oluyor. Bir, yol, bir yere tatile gitmiş iş gezisine gitmiş olsa kimse horlayan kişide kalmak istemiyor. Hatta öyle oluyor ki yan 3 kattaki <gülüyor> kişi horluyor diye alkoşsuz <gülüyor> gelip şikayet ediyor. <gülüyor> yani. geliyor, değil mi? Hatta böyle e, internet haberleri ve gaz haberlerde okuduğumuz kadarıyla da yani mesela hastane lustral hastanesi de bir hastanesi, diğer hastayı öldürdüğü, Yine bir otobüste bir başka yolcu diğer yolcuyu yine bıçakladı. Sadece orlaması bile insanların yani sosyal bir sıkıntı meydana getirmek oluşturmakta hocam. Yani Kişi çok rahatsız ediyor o zaman. Ee, karşı tarafı karşı, tarafı. karşı tarafı. Peki eee Kişi birebir kendi mi geliyor, eşini de yanında getiriyor mu? Hocam benim horladığımı söylüyorlar mı diyor. Yoksa genelde böyle eşi, evet. İş, eşi diyor ki bu horluyor diyor. <gülüyor> ben bunu getireyim ama kendisi kabul etmiyor. Bunlar genelde şu an günümüzde herkes elinde cep telefonu olduğu için. Hemen ses belgelendirme, kaydı, delilendirme, görüntü. görüntü ve ses kaydı ile birlikte getirmiş olayı, ortaya koymuş olayı ispatlıyor. Yani biz bu hastalara ne yapıyoruz? <gülüyor> diye. Ne yapıyorsunuz hocam? Bir detaylı ve titit bir yapılması gerekiyor yani. Ta, e, solunum ve titreşen bölgelerine kadar hepsini bakmamız gerekiyor. Burnun ucundan başlayarak e, ses tellerine kadar olan bölgede titre, e, darlık yapan, titreşim yapan e, solunumun sıkıntısı kadar bölgelerin tespitine bakıyoruz. Bunlar neler olabiliyor? İşte burnun ucundan başlarsak işte burnundaki deviyasyon veya burnun ucundaki tip düşüklüğü, de düşüklüğü. ondan sonra yarın kanatların zayıflaması çökmesi, alakolaps dediğimiz durum burnun içindeki deviyasyonlar ondan sonra burnun eti dediğimiz konka hipertrofileri Ayrıca ayrı, e, nazal polip dediğimiz burundaki alerjiye bağlı oluşan bu yabancı yeni ortaya çıkan etler Ondan sonra alerjik durumuna bağlı bunun içindeki ödemler onun haricinde sinüzit tasar enfeksiyonlar arkaya geçtiğimiz bölge arkaya geçtiğimizde bunun arka tarafına geldiğimizde geniz eti dediğimiz o bölge söyler aşağı ondan aşağı indiğimizde bazen ili olması yumuşak zaman sarkık olması küçük sarkık ve gevşek büyük olması bu kişilerde dil hipertrofik o çok büyük oldu. Ağız içine sığmadı. Onlarsta da yine dil köküdeki yine labpus denilen kardeşlerinin büyük olduğunu görüyoruz ve bunlara göre de tespit ettiğimiz arzular ve problemlere göre de hastaları tedavisini planlıyoruz. Aslında birçok şikayeti saydınız hocam. E, kişi e, birçok şikayetle de gelebilir. Aslında direkt horlamanın e, temel aslında sıkıntının bahsettiğiniz şikayetler olduğunu bilmeden de gelebilir. Horluyorum diye de yanındaki partneri söyleyip şikayete gelebilir. İşte horluyor dediğiniz işte bu sebebi bulmaya çalışıyoruz. Bu Bulmuyor. kişi neden horluyor? Yani evet. Neden bu içeride negatif bir basınç sonucu oluşup burada bir treşim artıyor? Nefes almasını hangi neyi daraltıyor? Biz bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Apne ile aynı şey mi bu? Apne, apne nedir? E, e, apne dediğimiz şey nefesin 10 saniye üzerinde durmasıdır yani o anda hani televizyon izlerken e, kendinden geçen uyku halim yoksa yok bilmediğim hmm. birden nefesi durması ve nefes durması zor e, beynin bu kişiye göre şu bazen 10 saniye 20 saniye 30 saniye hatta 90 saniyeye kadar süre nefesi durmuş insanlara bu polisomografi dediğimiz bir test var uyku testi dediğimiz bir test var burada tespit edilen sayılar oranlar ve bu arada bir anda beyin uyarı vermeye başlıyor Kalk, kalk, kalk, boğuluyorsun diye. Birden impuls hmm. geliyor ve o impuls geliyor. Birden irkilerek ve uyanma meydana geliyor. Uyanmayla birlikte hasta hava yollar açılmış oluyor ve nefes almaya başlıyor. Yani hayatı tekrar tutunmuş gibi bir şey oluyor yani. Evet. Peki tedavi edilebilir mi diye soralım? Bunların hepsinin tedavisi yani var ama önce tanıyı koymamız lazım. Doğru tanıyı. Doğru tanı, tanı, yani. nerede olması ve artık apnede ise işte dediğimiz gibi ne kadar duruyor, kaç saniye duruyor, bu sürede vücudun direnci oksijen saturasyonu ne kadar oluyor? Kandaki oksijen miktarı. Çünkü o nefes durduğum zaman vücut o an oksijen almıyor demektir. Beyin etkileniyor mu? Kas yapılarımız etkileniyor. Bunların hepsi test uyku testlerinde teste girerek kişi o test sonucunda da ne kadar apnesi oluyor? Buna cevabı ne oluyor? Artık uykuya dalıyor mu? En önemli şey, bu apneli ve horlamalı kişilerde derin uykuya giremiyoruz. giremiyoruz. Derin uykuya giremediğimiz vakit rüya bölümüne geçemiyoruz. Rüya bölümü demektir. Rüya bizim e, aslında Vücudun backup yani siz biliyorsunuz yedekleme sistemidir yani. Bütün o gün yaşadığımız her şeyi vücut yedekler. İşe yaramayanlar ayrı işe İşe hepsini çöpe atar. Rüya görmek iyi bir şey mi? Tabii yani. Hmm. Ama biz bunu fark, fark etmiyoruz. Ama o, o sırada işte vücut onu yedekliyor. Siz abneye girerseniz bu derin uykuya kısmına geçemiyoruz. Derin uykuya geçemediğimiz uçup Sabahlar insanlar yorgun kalkıyor. Bütün gece çalıştığım gibi hiç uykumu alamadım diye kalkıyor. Çünkü rüya bölüme derin uykuya geçemedikleri için bunlar da problem oluyor. O derin uyku dediğiniz uzun bir süre mi diye soran izleyicilerimiz de olabiliyor. Derin uyku yani periyotları var. Işte. Bu uyku yani Sizler hep... değerli hocalarımız diyorsunuz ya 10 sa saat sağlıklı bir kişi ya da 6 saat uyuması lazım. Ama birçok arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda diyor ki ben kaliteli uyuduğumda 1 saat 2 saat günü rahatlıkla tamamlayabiliyorum. Hangisi doğru yani diye soruyor. Kişinin ihtiyacı, ta yani düşüklüğünden beri gelen, doğuştan gelen ihtiyaçları var. Bazı insanlar uyku seviyor, 10-12 saat uyuyor. Bazı insanlar dediğiniz gibi 5-6 saat uyku yetebiliyor. Bu alışkanlık ayrı. Bir de o sırada işte sizin derin uykuda ne kadar geçirdiğiniz periyot var. Mesela ilk derin uykuya biz 90. dakikada geçiyoruz. Hmm. İlk 90 dakikada derin bir bu uykuya bu bu Bir 1,5-60, yani kişiye göre de birlikte genelde bu 70 ile 90. dakika arasında oluyor bu periyotlar kısa periyotlar yani yani birkaç dakika 5-10 dakika içinde geçen bir periyotlar. Zaten o sırada bakarsanız yani görmüşsünüz uyku sırada insanların gözleri böyle atmaya başlar. İşte o derin uyku dönem periyodudur. Yani zaten biz e, hastayı uyku de baktığımızda incelediğimizde elektrotlar ipler ipler oynamaya başlar. Derin uykuya girdi, uyku periyoduna girdi. Biz onu öyle algılıyoruz yani. Peki e, sizin tam teşekküllü bir hastanede çalıştığınızı bildiğim için ee, ve birçok e, hastalıkta da tedavide öncülük yapan birçok hastane gibi sizin de çalışmalarınız kurumunuzda takip ettiğimiz için çok çok başarılı. Ee, siz bir günde mi o tedavi testini, uyku e, apnesinin teşhisini yapıyorsunuz diye soralım. Tedavi alanlarında e, ne kadar misafir olması gerekiyor ya, e, danışanınız size? Şimdi uyku test ediliriz. Öncelikle... Işte... Anamelesini hani... alıyoruz, öyküsünü alıyoruz. Evet. Baktık dediği şikayetler var. 10 saniyede uzun bir nefes durması var. Biz orası, o zaman ne yapıyoruz? Diyor ki sana bunu bilimsel olarak da ortaya koymamız gerekiyor. Artı bazı şeyler için mesela SGK'nın bazı ödemeleri yapabilmesi için diyor ki bu testi gereklidir diyor. Bu evet. testi yapılması gerekiyor. Bu uyku testi bir gün laboratuvarda, uyku laboratuvarında Hastayı yatırılıyor. Evet. En az 6 saat uyku yapması lazım. Uyuması gerekiyor. O sırada elektrotlar bağlanıyor. Çeşitli 12-15 kanallı elektrotlar var. Bunlar beyine takılıyor, kalbe takılıyor. Oksijen saturasyonuna bakılıyor, burnuna bakıyor. Göğüs hareketlerini ölçüyoruz. Bazı evet. insanlarda ayaklarını ölçüyoruz. Ayak, huzursuz, bacak sentromu, otop hastalıkların tespiti açısından. Bunların hepsi bakılıyor. O kayıt bir gece yattıktan sonra o raporlar değerlendiriliyor. Değerlendirdikten sonra diyoruz ki sende ab ne var? Ha, bu ablenin basit ne kadar onu bakıyoruz çok yüksek Belki o gece çok ciddi bir apnesi var ha, ikinci hemen ikinci seviyesinde geçebiliyoruz ba nedir bu Sibap dediğimiz cihazlar var hastaya oksijen verme. O bakıyoruz çok derin apnesi var yani hiç hemen uyandırıyor teknisyen arkadaş hemen bu sefer basınç oksijen vermeye başlıyoruz o cihazla birlikte hava vermeye başlıyoruz bir de onlar kalibrasyon yapıyor bir gece ikisi birden halledilebiliyor veya baktın Sibaba gerek Yoksa bu sefer diyoruz ki tapora göre diyor bunu cerrahi kabbe değerlendirsin kabbe tekrar bakıyoruz tıkanıklıklar nereyse yine ona göre gerekli cerrahi ve tedavisini öneriyoruz. yani. Peki bu yapmış olduğunuz test %100 tanı yöntemi diye soran e, izleyicilerimiz yani. var Evet. yani. Evet. o tanı aldıktan sonra yani, yani kişi oldu, çünkü laboratuvar bir göz, gözlenmiş, bilgisayar da değerlendirilmiş, tekrar kişi tarafından raporlanmış bir test oluyor. Değerli bir testtir yani. Evet. Peki e, tedavi seçeneklerini dediniz ki cerrahi ya da medikal mi nedir alternatifler diye sorum Kişi tanıya aldığı Artık biliyor ki uyku apnesi var ve tedavi olması gerekiyor. Sonra kişiyi neler bekliyor? Ya şimdi dedim ki şey, ilk önce e, tıkanıklık neler yani. Mesela hafif, basit horlama dediniz, adam apnesiz horlama dediğim şey, basit horlama dediniz de. O zaman ne oluyor işte orlama abneli olanlar da yine nedir tıkanın yerlerini açmamız lazım ki hava içeriye girse adam nefes alabilsin kişi nefes alabilsin bu da ne oluyor Bizim işte deviasyon varsa deviasyonu yapıyoruz burun tipi ucuk şey varsa, tip ucuk varsa burun ucuk kaldırma çökmelere engel olma burun etlerini küçültme yumuşak damak sarkmalarını düzeltme bademcikleri ise bademcikleri alma dil kökü varsa dil kökünde hipertrofisi varsa tıkken dil arkaya basın onların küçültülmesi onun haline faz daha büyük cerrahi gerekiyorsa, mesela çenesin dardır, genelde bu tip insanlarda çene küçük darlığı oluyor, küçük çene veya dil büyük oluyor, dille çene uyumsuzluğu, hı hı. çene ilerletme cerrahileri veya maksiyle kemik ilerletme cerrahileri yapılabiliyor. Buna göre de artık her şey etap atap devam ediyor yani. Peki e, tedavisi ne oldu? Başarı da gayet iyi. E, belirli sürelerde yine kontrolleri şart mı diye soralım e, ya da tamamen geçiyor mu? Nasıl işlem işliyor yani şimdi baktığımızda zaten cerrahide siz hemen sonuç alıyorsunuz. Zaten kişi ameliyat oldu. Ameliyattan evet. sonra ben rahat uyumaya başladım çünkü hava almaya başlıyor kişi. <gülüyor> evet. Hava almaya aldı Zaten ikinci, üçüncü günden sonra hem kendisi hem partneri, eşi evet diyor bu rahatladı, nefes al uykusu daha sessiz oldu hatta öyle oluyor ki susturucu mu taktınız doktor bey bu cerrahi sırasında bu hastaya öyle diyenlerimiz de oluyor yani peki şimdi siz e, izleyicilerimizden gelen soru olduğu için aşamaları anladığımız kadarıyla dereceleri var bu uykulu laboratuvarında verilen veriler sonrasında cerrahi ya da e, kontrol takibi burada hangi aşamada cerrahiye gidiyorsunuz diye soralım size zaten laboratuvarda bir test sonucunda geliyor diyor ki bu kişide tıka, tı, e, tıkayıcı bir apne var yani bir apne var diyor. Bunun değerlendirilmesi söyleniyor. Hı hı. Biz ona göre kişiyi bir cerrahi planını yapıyoruz. Baktık ondan sonra ne oluyor? Ee, tıkanma geçti. Hazır apnesi var. Bu sefer denilmiş tip apne cihaza geçiriyor Bu sefer günde gecede en az 4 saat olmak üzere en az 4 saat olmak cihaz oksijen ver, hava verilmesi başlanıyor. O da birlikte ablenerek geçmiş oluyor hatta tabii bu cihaz sadece ablesi olanlarda değil bazen aşırı apnesi olmayan aşırı horlaması olan insanlara dönerdiğimiz oluyor çünkü o cihazla birlikte teteşim azalıyor hava da hata ulaştığı için tedavide de kullanılıyor basit horlamada da bu kapısı şart değil mi hocam tedavi için bu kabine şart Çünkü kabile hastalar e, Çernobil kazasını biliyorsunuz 1986'da o en büyük, e, Septanebis teknisyenin apneli olan bir hasta teknisyen sonucu kontrolde iyi yapamay ülke kalması sonucu olduğu iddia ediliyor. O kadar hassas. Ha, ha. Onun haricinde e, en büyük tanket kazası mazot yük, geminin patlaması, yanması sonucu bu da yine bir oradaki kullanıcının apneli olup e, kaza yapması sonucu olan. Hatta bizim günümüzde hep söylerler otobüs şoförü uyudu. Uykuya daldı. Uykuya daldı. Bunun evet. sebebi hepsi genelde araştırılırsa çoğu altında bir apne Ortaya çıkacaktır yani o, apne olan kişiler gündüz uykuluk başlıyor, durduğu yerde, evet. ce, az önce gibi televizyon izlerken şey yapar? Trafikte iki ışık arasında dururken, bir kırmızıda dururken de hemen uykuya dalır. İlkilir sonra. Evet, birden o şey. Bunların hepsi apne olan. Ondan sonra bunların genelde işte, e, depresif kişiler, hayatta mutsuzluk vardır, iştahları açıktır çünkü mutlu olacak hmm. daha çok. İştah açık olduğu için bu sefer ne oluyor? Kilo almaz. Kilo bu sefer apnesi daha çok artıyor, bir kısır döngüye girmeye başlıyorlar. Zincirleme tabii. Bu hastaların metabolik sendrom dediğimiz kan şekerleri kolay kolay düşmüyor. Yüksek seviyede diabet, yani kan şekeri yüksek. Hipertansif insanlar oluyor. Akresif insanlar oluyor. Sinirlik yapıyor. Çünkü derin uykuya gene, dalamadığı için dinlenemediği için genelde uykusuz ve sinirlik bir halde yaşamaz. Evet. şey Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi uyku atlası olan kişilerin e, oksijen miktarı mı azalıyor? Niye orada bir anda böyle uyku haline geçiyor kilo? Dediniz evet. E, etkili e, metabolizmanın bozulması evet e, burunda sıkıntılar evet orada tamamen oksijensiz de kalma diyebilir miyiz? Ne diyeyim zaten o, o süre tamamen. süre süre de oksijen gitmemesi, gitmemesi. beyine ve bütün vücuda oksijen gidilmemesidir yani zaten beyin uyarı veriyor zaten kişiye ki kalk uyan ki Kendine nefes gelin. al ki ben tekrar hayata döneyim diye yani bu da ne oldu bu yorgunluk ve stres sizde en ufak yani işi devam ettiremediğiniz sürede en ufak şeyde hemen tekrar uykuya dalma isteği oluşturuyor yani. Bir de tatlı tatlı uyurlar orada. <gülüyor> Güzel uyuduğunuzu <uyuduklarını> zannederler <gülüyor> ama aslında orada bir sağlık sorununun yattığını evet. da unutmamak gerekiyor. Büyük bir gerekiyor. tehlike altında yani özellikle operatör dediğimiz kullanıcı kişilerin yani bu şeylerde dikkat edilmesi gerekmektedir yani. Belki de belirli dönemlerde hocam yönetim çalıştığı şirket e, mutlaka teste gönderiyordur. Çünkü şakası yok. E kül ondan sonra uykulu ona dikkat ederlerse yönetici kesimler bu kişileri kullanıcıların yani ona dikkat edildiğini durduğu yer uyukluyorsa bu kişilere Uzun süreli görev verilmez Çünkü dikkat hemen dağılıyor. En ufak bir boşluk oldu ülke hemen kayıyor. Yani bunlara çok dikkat yönetici kesimlerin, yönetici kesimlerin dikkat etmesi gerekmektedir. Şakası yok. Hanımlarda da olabiliyor, beylerde de oluyor. Tabii. Çocuklarda oluyor mu diye soralım hocam. Çocuklarda, çocuklarda bu daha e, basit orlama, abnetsiz genelde görüyoruz. Ama onlarda da olabiliyor. Ama bunlarda en çok sebebi genelde bademci ve geniz eti denilmiş onlar büyümesi sonucu olan bir şey. Ve bunlar alındığı vakit çocuklar hızlı bir şekilde düzenliyorlar yani. Apnes ve horlaması her şeyi kurtulmuş oluyor. oluyor. Peki hocam devam edeceğiz. Yine hatırlatmamızı yapalım. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Değerli hocamız Avrasya Hastaneler grubundan operatör doktor Ömer Sağlam hocamız kulak burun boğaz cerrahisinde horlamayı konuşuyoruz ama hocam diyor ki özellikle uyku apnesinde különün etkisi çok fazla ve mutlaka bir şikayet erken teşhiste önlenirse daha kaliteli bir yaşam olur. Burada Tabii burundan bahsettiği için burun eti çok çok önemli. Nefes almamızı engelliyorsa soralım hocamıza. Burun eti zor bir işlem mi alınması diye soralım size hocam. Şimdi burun eti dediğim, yani hastalar bunu söylüyor ama burun eti... Er, yani, Nedir böyle nasıl kendiliğinden doğuştan bu, diyorlar? Yani, Kuru kaba şekli geç, <gülüyor> evet. herkesin bir et yapısını burun eti. Evet. Dediğim, konka dediğimiz iki şey var. Burada toplum iki şeyi karıştırıyor. Polip dediğimiz yabancı yani burunda olmaması gereken mukosanın aşırı büyümesi sonucu oluşan evet. bir yapı. Buna da halk pulmeti e, deniliyor, burun evet. eti oluştu diyor. Bir de konka dediğimiz bir yapı var. Burundaki havanın nemlendirilmesi, evet. ısıtılması, temizlenip akciğer hazırlanmasının görevi olan yapılar var. Buna da burun eti deniliyor. Evet. Bunlar da e, kanlan, aşırı kanlanabilen organ bu organlar. Çünkü soluduğumuz havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, temizlenmesi görevi için sıcak olması gerekiyor. Bu da uyananlara karşı hassasiyeti arttırıyor. Bu da alerjik kişilerde daha çok büyüyor ve alerji olmayan insanlar da yine biliyor i̇şte Biz bunları ne yapıyoruz ee, birkaç yönteme radyo frekans denilen bir yöntem var yakma veya depreter yöntemiyle içine oyup küçültme veya kırma veya eski yöntemlerde işte keserek küçültme ama hiçbir zaman bu bunu koku kökünden kesip çıkarılmaması gerekmektedir Çünkü orada bir görevi var vazifesi var bu sefer biz bunun Açılsın diye eskiden yapılmış cerrahi yöntemlerde gördüğümüz boş burun sendromu diye bir sendrom var. Konkalar alınmış, içerisinde otoban gibi geniş ama hasta aldı ben diyor ki nefes alamıyorum, hissedemiyorum veya genzin akciğerlerim üşüyor. Çünkü o direkt his... mi e, akciğerlere ilgiş olduğu diye. Çünkü hissedemediği Hı, için. Çünkü orada hava hissedilmesi gerekiyor. Girdaplara girmesi lazım, türbülansa girmesi lazım. Hava Orada türbülansa girecek biz ki hava hissetmemiz gerekiyor. Nemler temizlenmesi gerekiyor. Onun görevi o olması gerekiyor. O yüzden onun cerrahisinde, koruyucu cerrahide yaklaşılması gerekiyor. Kesilerek değil de küçültülerek yapılması lazım yani. Ha bu, evet şimdi burun eti kesilerek değil küçülle, küçültülerek yapılması ama sonrasında yine büyüyecek, yine şikayetim artacak diyen izleyicilerimiz alıyor. Sonra diyorlar ki hocama gittim, burnetimi almıştı, yine şikayetim başladı, yine çıktı. Yani bunun dişi serki oluyor mu? Ee, o polit dediğim işte. şeyde, o, o, o alerji oluşan et hariç, o tekrarlayabiliyor mu? Burnetini, de, o frekans ısıtarak küçültme yöntemi var. Bu, tabi, bu e, tekrarlama şansı var ama bir de içini oyarak, debrit dediğimiz yöntem var. Ve o depleştiril yöntemde yani aynı bir patlıcan kurusu bir nasıl az için o küçük mü küçülüyorsa da için oyarak boşaltarak öyle küçülmesini sağlıyor. Mukosa böylece korunmuş oluyor dış cepheyi. Mukosa korunduğu için yine havayı nemlendirmesi hissetmesi temizlemek görevi fonksiyonunu görüyor. Şimdi size gelen danışanlarınız diyor ki hocam mutlaka çünkü benim çevremde de arkadaşlarım yakın zamanda da ameliyata gelen danışanlarınızdan biliyorum. Hocam burnumun görünüşünü bozmadan küçük bir dokunuş ama içerideki sıkıntımı çözün. Ama çok azıcık burnumla oynayın. Eskiden şey vardı değil mi hocam? Bir resim gösterirlerdi size. Yine var yine. Yine var mı öyle? Şimdi ekranlarda bir paylaşma daha yüksek oldu. Daha iş... resim getirmiyorlar ama direkt e, fotoğrafı getir, bir cep telefonu. Ben bu kişiye benzemek istiyorum e, diyor veya bu böyle bunu Normal mi peki bu hocam? Yani Pek herkesin normal. kendine Asıl, uygun bir yüz aynen. Evet. Evet. evet. Şimdi günümüzde şöyle bir şey var. Plaza plaja kısı demiz veya nişan taşı kısı dediğimiz bir durum tablosu oluştu. Yani e, açalım onu biraz hocam. E, yani aynı tip mi daha göremiyoruz? Aynı gör bu, kavisli bir burun. Evet. kalkık bir burun veya dolgulu bu dudaklar plaza taşı kızı ve plaza kızı dediğim şey oldu Aslında insanın bunu yüzüne uzun yüz buna ve kavisi burun gitmez ona düz bir burun gider yani Helenistik bir burun dediğimiz Roma heykellerinde gördüğümüz bir burun daha güzel gider daha yuvarlak bir yüzle, daha belki oval daha tuttu ama bu kişinin değerlendirilip üzerine kişiyle yorumlaşıp bak bak kişinin hangisi olan bir bazen hastalar geliyor çok ufak burun istiyorum diyor. Yani gerçekten bağdaşmayacak bu talepler var. İşte bunu doktorla hastanın ortak bir yerde buluşması gerekiyor. Öyle değerli ondan sonra ona karar verilmesi lazım. Şimdi bir yandan mesajlara bakıyorum, bir yandan da burun estetiğini konuşuyoruz. Burun etiyle birlikte tedavisini konuşuyoruz değerli hocamızla birlikte. Peki Kişi özel bir e, tedavi aşamasında burun estetiğini yaptınız diyelim. Şimdi kişiler kendini hazırlanması için birçok tetkik de yapıyorsunuz siz. Hele bu pandemi döneminde hocam pozitif yazısını görünce orada duruyor değil mi? Evet işlem? tersi, bütün işlemler Herşem duruyor. Bitiyor. Tekrar negatif olana kadar bekliyoruz. Çünkü e, kullanılan cihazlar kişiye özel cihazı olmuyor. Hastane ortamı bir kişiye özel bir kişi ait olmuyor. Ortak cihazlar olduğu için kullanılan maze yani enfeksiyonu başkasına bulaştırmaması. Covid oldu bak. Stop. stop, dur dur diyor. İleştikten sonra süreç devam ediyor. Herkese geçebilir. Evet, Bulaşıcı aynen. bir salgın olduğu için şakası da yok. yok. Negatif olana kadar bekleyeceğiz. E, aynen. Peki kişi kendini hazırladı. Birçok kan testi istediniz. En son e, Artık ameliyata gidiyor yolculuk odada bir tedirginlik başladı artık. Siz aslında güvenini aldınız. Hı. Size güvende hasta geldi. Ama orada ameliyatta başına neler geleceğini bilmiyor. Tabii sizin mesele başladığınızdan bugün çok şey de değişti değil mi hocam? teknoloji anlamında artık daha kolay uyanmaları görüyorum arkadaşlarımdan. Bir de gizleme vardı. Şimdi AVM'lerde rahatlıkla burun estetiği ve şu hocaya gittim de diyorlar artık. Evet. Yani insanlar talepler değişik. insanlar çok farklı. Bir kısmı diyor ki ben hiçbir şey fark kimse ben estetik oldum fark edilmesin diyor. Başka geçen bir hastamız geldi. Yani, başka, yani diyor ki ben de oldum ama diyor, ben hiç kimse fark etmiyor diyor. Ben bunu istememiştim diyor. Nasıl istemiştin? Yani yani, biraz fark edilmek yani o zaman. Da, yani daha kavisli bir burun daha şey. Yani bunu ortak yolda buluşmak gerekiyor. Yani Hastayla talepleri. Yani iyi kişi değerlendirmek lazım ameliyat öncesi talepleri nedir nasıl bir burun istiyor bazen oluyor ki o, o kadar bir talepleri oluyor ki yani o hasta yaklaşmamak gerekiyor. Burada ne istediğini bilmek evet. e, doktorla birlikte e, inanarak yola çıkmak demek ki e, ortada bilgisayarda o çizdiğiniz e, şemaların aynısı mı oluyor diye de gelen sorular var ya da yüzüne uygun şudur diye mutlaka siz söylüyorsunuz ama ısrarlıdan danışanlarınız oluyor mu? Yani sonuçta bir CNC makinası yani sonuçta hem beklediğimiz bir yapı var yani Siz el elmenizde bir şey ortaya koyuyorsunuz. Yani bir şeye gittiniz vakit bir de e, el ürünleri farklı oluyor yani de farklılık oluşabiliyor yani standart bir burun yani bir makine bir malzeme çıkmıyor yani sonuçta her, o kişinin o günkü ruh hali, cerrah hali, hastanın şeyi, o anki bakış açısı, bunlar her şeyi değiştirebiliyor ama ama daha önce çalışmalar, alınan notlar nasıl bir durum istiyor, bunlar hepsi yapıldıktan sonra. Sonuçta ortak yolu, herkesin, şey her cerrah her yiğidin yoğurt işi var, herkesin burun tekniği, burun cerrahi stili, beğendiği, yaptığı şekil farklı. Zaten hastalarda genelde bu son süreçte, bu Instagram ve diğer şeyde bakıyor, bu cerrah yaptığı modeller benim daha çok hoşuma gidiyor diyor. O zaman ona tercih ediyor. Bazısı diyor ki ben düz burun istiyorum, bu cerraha gideyim veya daha küçük burun istiyorum, bu doktor daha burun küçük yapıyor. Yani Herkes talbe göre, ona göre değerlendiriyor yani. Şimdi Anlatant'de çok güzel bir ekip çalıştığı için Işıl hocama çok selamlar olsun evet, buradan. Hocam. Bütün ekibe de sevgiler saygılar. Yönetim zaten hekim çatısı altında hizmet olunca daha bir fark ediyor mu diye soralım hocam. Ya şimdi Avrasya Hastanesi'nin en iyi terapi yaklaşık 55 veya 60'a yakın bir doktorla çalışıyor. Ve çok sayıda ve çeşitli branşlarda. Her branşta. O büyük bir avantaj. Yani size her an başka bir danışacağınız veya konsül edeceğiniz bir doktorun olması, herhangi bir sıkıntıda başvuracağınız başka bir yönlendireceğiniz birisinin olması çok büyük bir avantaj. Yani büyük bir çatı. O da önemli bir fark ediyor. Ameliyat ekibimiz zaten Müthiş. yetişmiş bir er. Yani o yüzden talep dışarıdan talepleri de çok yüksek oluyor hastanemize. Diğer diş doktorlarının da ameliyat etme talebi veya şey kullanma ama yani ekibimiz yeterli ve tecrübeli bir ekibimiz var yani hastanemizde. Şimdi burada hocam, e, burun ameliyatı ve e, horlama tedavisinden cerrah olduğu için narkoz alımında etkilenen, korkan danışanlar adına da burada artık teknoloji son sistem olduğu için uyanması da kolay olsa gerek, e, normal hayatına dönmesi de ekip çalışmasında. Yani burada şimdi artık kullanan ilaçlar eskiden e, ilaçtan etki mekanizması daha uzun süreliydi daha toksikler günümüzde çıkan ilaçlar cihazların kullanılması şeydi. hastalar daha kısa etkiliyor hasta ameliyat bittikten yaklaşık bir 10 dakika sonra anestezlik süresi de bitebiliyor uyanma daha kolay daha rahat ve hasta kendi yani normal bir uykudan uyanıyormuş gibi hissediyor ve eskiden eski hatırlarsanız ameliyathaneler buz gibi derler çok üstüm derler evet, beklerken evet, veya evet. çıktıktan sonra e şimdi öyle hastalar sıcak ıslan yataklarda yatırılıyor. Hasta üşüme en engel oluyor. Bu o hastanın daha önce duyduğu o korkuları yaşamamış olarak uyanmış oluyorlar. Yani tekrar uyanma merkezinde ameliyattan sonra o çok büyük bir konfor yani günümüzde. Müthiş bir konfor. Bir de sizin meslekte her şey anında yeniliğe takip olmanız evet. lazım ve dünyayı takip ediyorsunuz. Bu konuda da çalışmış olduğunuz kurum çok çok önemli e, hizmetlerde öncülük olduğu için e, güzel bir şey. Hem hekim adına hem de hasta adına değil mi hocam? Evet. Burada peki şimdi e, horlama e, sıkıntıları var. Burun estetiyle, e, burun etiyle ilgili sıkıntıları var. Onu da çözdük. Peki alerjisi olanlar da nelere dikkat etmeli diye gelen sorular var. Mevsim geçişleri mutlaka oluyor hocam alerji. E, ne yapması lazım, neden olur diye soralım. Şimdi alerji vücudun hassasiyeti. yani Vücut bir şeyden nefret ediyor. Bir daha da bundan kolaylıkla dost olmuyor. Vücut yapımız kinder bir yapımız var. Yani bu bedeni taşıdığımız sürece bu süreçte devam ediyor. Hani Neler alerji var? En önemli bir şey alerjide korunma. Yani önce neye karşı olduğunu tespit edip ve gıda ise gıdalar, tozsa tozlar, deterjansa deterjanlar bunlara karşı korunma. Ama günümüzde artık çevre kirliliğinin artması, gıdaların artık uzun ömürlü hale getirmek için diğer katkı maddeleri kullanılmış olması alerjini arttırıyor. Şu an neredeyse toplumumuzda yani yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 40 arasında çocukların da yüzde 50 ile 70 arasında alerjik bir bünyeye sahip bir kişiler var. Bu alerjilerin ne kadar maruz kalırsa bunun daha şiddetlenmesi, alenmesi artmaktadır. Onun haricinde alerjilerin maruz kal, engel olduktan sonra ergine ona rağmen hale devam ediyoruz. İlaçlar, haplarımız, burun spreylerimiz bulunmakta gerekirse çok büyüyorsa dedim gibi bu kon bu neeceğim alerji reaksiyonları yüksek olur bunları küçükmekerek hava yolunu açmaya çalışıyoruz böylece Hasan'ın alerji olsa da yine sonumu devam etmesini sağlıyoruz yani, Burada cerrahıyla. Bence kendini tanımak o şikayetin en azında sizlerle buluşması belki daha sizin yazacağınız belki ilaçlar medikal destekte Belki de daha iyi bir haftada yaşayacağız sıkıntıyı iki günde atlatacak. Aynen, i̇şte dediğim kişi tanı korunduktan sonra en şey koruma dedik. Bir de neye karşı? Mesela kişi ev tozuna alerjisi var. Evet, bilecek Siz, onu. Ev tozu alerjisi olduğu vakit yani bu ömrü boyunca bu buna maruziyet vardır. Yani, yani bunlar ne yapıyor bu kişilerde? Bu sefer ne yapıyoruz? Bunlara aşı yöntem var alerjisi. Etkilim diye soralım aşının önemi. E, Tabi yani sürekli maruz kaldıysanız bir alerji, ev tozu gibi işte. Sonrasında bunu Küçük dozlarla zaman iki, bir veya iki definde yüksek dozlara çıkarak vücudu bu alerjine karşı alıştırıyoruz. Böyle evet. kişi o toza alerjine karşı hassasiyetini kaybetmiş oluyor. Bu da önemli bir şey yani her kişi tespit ettikten sonra bu tip sürekli maruz kaldığı bir şey varsa. Buna ile tedavi olmasına çok büyük fayda var yani. Peki hocam. Ee, yine kapanışa giderken horlamaya dönersek konu başlığımızda hocam. Belirti neyse kişi tekrar edersek mutlaka sizlerle buluşması gerekiyor. Bir e, çocuklarda bakarsak çocuklarda en fazla horlama e, bunu büyük ve yetişken diye ayarlayalım. Küçüklerde çocuklarda ne oluyor? Bunlarda gelişme geriliği oluyor. Ondan sonra adenoid feliz dediğimiz ve yüz gelişimde bozukluklar oluyor. Ondan sonra okul başarılarına düşüklük oluyor. Çünkü gece horlan ve nefes alamatışı şey oluyor. Onun haricinde dikkat eksikliği, hiperaktivite, alttan sonra gece ithal kaçırması gibi sıkıntılar olabiliyor çocuklar. Bunlar, bunlara, bunlar muhakkak horlaması olabiliyor çocukların tedavi edilmesi gerekiyor. Yetişkinlere baktığımızda bunlarda ne var? Bunlarda aşırı kilolu olanlar hiperal eğilimli olan, hipertansif olan, şekeri kontrol altında alınamayan, gündüz sinirliliği olan, sabah evet. kalktığında baş ağrısı, ağız kuruluğu olan insanlarda hatta bazı insanlarda cinsel performans erkeklerce cinsel performans azalmasına sebep oluyor olabiliyor. Bunlar olan kişilerde tedavi edilmesi gerekiyor. Yani tedavide ilk amaç şey ne diyebiliriz aslında? Mesela obezitedir ya, mesela burada da en önemli şey kişinin ideal kilosuna ulaştırılması lazım. Yani gerekirse mide küçültme ameliyatları Bunları direkt bizim kabibinden daha öncesinde yani çok obez yani bizimden daha önemlisi hastanın e, mide küsüme ameliyatı önerilebilir yani şişmanlık yani, çağın hastalığı oldu hocam siz de dediniz ya e, o an belki duygusal açlı e, tok ama yemek istiyor evet. bir şekilde bastırmak istiyor ve orada gittikçe aslında küle aldığını sonrasında belki ilk başlarda fark, fark etmiyor edeyim. ama daha sonra kıyafetler olmayınca Ondan sonra bu yaşam tarzını değiştirmesi, yani sportif daha bir yaşam tarzı geçmesini tavsiye ediyoruz. Ondan sonra uyku yemekte yani 3 saat öncesinden yemek yatmadan 3 saat öncesinde yemeği kesmesini öneriyoruz. Yine alkol alımını en az uyumadan 4 saat önce alkol almamasını eğer sakinleştirici uyku ilaçlarını alıyorsa bunu gündüz vakti almasını öneriyoruz. Bunlar önemli yani hastaların uyku girerken bir de aşırı Yatağa girerken kişilerin yorgun girmesini istemiyoruz. Yani bu kişilerin varsa horlama, apnesi olan kişilerin akşam sporu değil de gündüz sporu yapması, yatağa yorgun girmemesini öneriyoruz. Kişi kendine bakacak. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, vakit ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz. Ben teşekkür ederim. izleyicilerimizle buluştunuz. Biliyorsunuz Tekrumeli televizyon TRT'nin kardeş kanalı ve aynı zamanda da 12 Balkan Ülkesi'nde ortak yayınımızla Tüm evlere, iş yerlerine e, ulaşmış oluyoruz. Bilgileri e, buluşturmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar tekrar teşekkürler. Biz de, ben teşekkür ederim. Bize konuşma fırsatı ver. Tanaşmıyoruz bugün. Mutlu Sağ olun. Yani. Sağ çok olun. teşekkürler. Saygılar hocam. Evet değerli hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Şifa kapısı sağlık programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu. Sentik Kavuçuk, hortum üretimine 40 yıldır büyüyerek devam ediyor.